Ya bu benim tüm videolarda düşme şeyim yok mu? Ben hayret ediyorum ya kendime. Tüm videolarda telefona bakacağım diye önüme bakmıyorum ve Yani az kalsın düşecek oluyorum ama düşmüyorum. Çok hayret ya. Gerçekten hayret. Evet arkadaşlar herkese merhaba yeni bir vlogla karşınızdayım bugün çarşıya gidiyorum deneme almaya deneme almaya çarşıya gidiyorum of hava çok soğuk ya gene bisikletle gidecektim aslında ama işte bisikletle giderken yolda ufak bir aksilik oldu teker falan patlamadı yani Ellerim dondu ellerim Teker falan patlamadı. Ellerim dondu. Of! Hala da donuyor ya şu an. Hava eksilerde. Eksilerde yani. Şu an hava eksilerde. Bayağı bir soğuk. Şu an bir elim cebimde. Bir elim Kamera tutuyor ve şu an acayip derecede donuyor yani donuyor, anlatılmaz yaşanır. Şu an hareket ettirecek bir kabiliyet kalmadı yani. Of. Çarşıya gidiyorum. Evle çarşının arası kaç kilometre? Ee... Kaç kilometre? Ooo bilmiyorum ya Gelirkene Kilometre sayıcını açacağım ee, Kaç kilometre Sizlerle birlikte bakacağız Ben de tam olarak bilmiyorum ama 4 ya da 5 kilometre O şekilde bakacağız Şu an saat kaç bir bakalım Bir buçuk Bir buçuk saat Ya bu benim tüm videolarda Düşme şeyim yok mu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 yolu ortasında gidiyoruz ya. Yeşil yanıyor şuraya. Tüm arabalar geçseydi bari arada ya diyecektim. kırmızı yandı bile ya. Arabayı durdurabildi. Hayret. Halbuki durmayacak gibi geliyordu. Of. Uz gibi ya. Çok soğuk ya. Kar da yağmıyor. Adam ne anlatıyorsa anlamadım ki Bir şeyler diyordu da Kendi kendine konuşuyor dediler herhalde Zor olsa da geldik çarşıya ya Çarşıya zor da olsa geldik. Oy oy çok soğuk ya. Evet dönüş yolundayız. Dönüş yolundayız arkadaşlar. Hava buz gibi. Eksilerde ya hava Araçlara bakın lan. Volvo ile Mercedes. Hava buz gibi ya yalnız Binalar çok süper Ağzım açık gidiyorum Hararet yapacağım ya Evet arkadaşlar Hıslayıp duruyor ya Tövbe tövbe alak. Evet arkadaşlar bugün Bu zorlu Ve yorucu Vlogumuzun sonuna geldik Kendinize iyi bakın arkadaşlar Görüşmek üzere Kanala abone olmayı Like atmayı unutmayın